Merhaba, iyi akşamlar. Türkiye gündemi her zamanki gibi çok yoğun. Hem içeride hem de dışarıda diplomasi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Pandemi elbette en önemli, en yakıcı başlık. Her geçen gün tablo ağırlaşıyor. Hasta ve can kaybı sayısı artmakta. Kısıtlamalar hayata geçti. Bunun yanında siyaset, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 başlıkta, ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında reform açıklamalarını konuşuyor. Hangi konuda ne kadar soruları soruluyor. Diplomasi alanında baktığımızda orada da zor bir ajanda söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden dönemi başlıyor. Ankara-Washington ilişkileri nasıl şekillenir? AB Liderler Zirvesi'nden bir yaptırım kararı çıkar mı çıkmaz mı? Ve tabii Karabağ'da Türk askerinin pozisyonu ne olacak? Hepsini değerli bir konukla bu akşam konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın, yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Mülkerçi. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Teşekkür ee, ederim, e, Öncelikle koronavirüs tedavinin sonrası ilk canlı yayın. Bir kez daha evet. geçmiş olsun. Teşekkür daha önce ederim, sizi yine ol. bu stüdyoda ağırlamıştık. Ee, çok sıkı korunduğunuzu, dikkat ettiğinizi, işte gün aşırı test yapıldığını söylemiştiniz. Ama görüyoruz ki virüs o koruma engelini, koruma duvarını aşmış. Nasıl sızdı dünyaya, nasıl geçti o Hı. tedavi süreci? Yani tam nerede kaptığımı biz tespit edemedik. Geriye doğru bir tarama yaptık kendimle ilgili. Yani düşündük nerede olmuş olabilir. Birçok alternatif var, birçok yerde olmuş olabilir. Ama dediğiniz gibi yani biz o kadar dikkat ettiğimiz halde maalesef biz de yakalandık. Ama hamdolsun ben hafif atlattım. Yani başta çok hafif semptomlarla başladı. İlk birkaç gün biraz zorlandım. Ateş, baş ağrısı, biraz eklem ağrıları vardı. Ama üçüncü günden sonra ben normal şeye geçtim. Yani bir tür böyle bir nezle grip gibi atlattım. ilaç tedavisi uyguladık, istirahat ettik, vitamin aldık. Yani doktorlarımızın önerdiği şeyleri yerine getirdik ve hamdolsun ben kısa bir sürede toparladım. Sayın Cumhurbaşkanı ile sürekli sistem hmm. halindesiniz. O aradaki süreç nasıl oldu? Yani o semptomlar çıkmadan ya da işte ilk belirdiği anda. İlk belirdiği anda zaten ben hemen uzaklaştım. Çünkü orada Cumhurbaşkanımızın sağlığı hepimizinkinden daha önemli yani Allah korusun ona bir şekilde bulaştırmamak için e hemen zaten biz testleri yaptırdık. O ilk semptomları ben hisseder hissetmez mesafe koydum. Bir anlamda adık olmamış bir karantinaya aldım kendimi. Testte de zaten pozitif çıkınca hemen biz ayrıldık ve şeye geçtik. Karantinaya ve tedaviye geçtik. Ya bir güzel şey de hamdolsun ben kimseye bulaştırmadım. Ne yakın ekibimde ne evde yani hiçbir yerde kimseye bulaştırmadım hamdolsun. Böyle atlat tedavi yani. süreci nasıl zorlu muydu? Yo değildi ben e, aynen önerilen e, yöntemi uyguladım tedaviyi uyguladım e, hamdolsun ilaçlarımızı aldık istirahat ettik e, hatta yani benim için iyi de bir fırsat oldu işleri tabii telefonla e, takip etmeye devam ettim ama biraz e, okumaya fırsat oldu daha yoğun 10-15 gün e, elimde bir kitap çalışması vardı onu bitirdim e, o anlamda Hı. da verimli bereketli bir karantina dönemi oldu çok şükür. Peki şimdi baktığımızda. Ne kadar önlem alınsa da bir şekilde o koruma duvarını aştığını da görüyoruz. Virüsün alınan önlemler var. Bugün hatta şu dakikalarda artık sokaklar ıssız. Evet. Sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Nasıl değerlendirirsiniz? Yeterli buluyor musunuz alınan önlemlerini? Bilim kurulunun tavsiyeleri ne ölçüde bu son açıklanan tedbirlere yansıdı? Şimdi tabi bu tedbirler bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde alınıyor. Ama tabi büyük fotoğrafı hükümet olarak Cumhurbaşkanımız da değerlendirmek durumunda. Ee, geçtiğimiz e, kabine toplantısında, salı günüydü, Sağlık Bakanımız e, Bilim Kurulu'nun önerilerini getirdi, sundu ve bunlar e, değerlendirildikten sonra bu tedbirler Cumhurbaşkanımız tarafından e, açıklandı biliyorsunuz. Tabii orada Bilim Kurulu'nun görüşü bizim için son derece önemli, belirleyici. Yani kurul bunu önermiş ama ya bunu yapmayalım, şunu yapmayalım gibi bir değerlendirme içinde değiliz. Çünkü sağlık her şeyden önemli. İnsanımızın sağlığı her şeyden önemli burada. Ama tabii tedbir tek başına yetmiyor. Yani en zecri tedbirleri bile uygulasanız, insanlar buna uymazsa, kendileri bilinçli bir şekilde bu tedbirleri hayata geçirmezlerse, önleyici tedbirler almazlarsa, hani dediğim gibi en katı tedbirleri bile uygulasanız netice almanız zorlaşır. O yüzden vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması son derece önemli. O yüzden her gün Sağlık Bakanımız da söylüyor, Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Lütfen zaruret olmadıkça, hı hı. mutlak ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin, dışarı çıkmayın, kapalı ortamlarda bulunmayın. Çünkü belli ki virüs mutasyona uğruyor, virüs farklı şekillerde bulaşmaya devam ediyor. Tehlike geçmiş değil, tam tersine hele şu dönemde grip nezle döneminde daha da artmış durumda biz gene dünyada bu korona dönemini en iyi atlatan ülkelerden birisiz. Yani Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, Hindistan'a bakın, Brezilya'ya, Meksika'ya bakın. Maalesef buralarda durum gerçekten çok çok kötü. birçok Avrupa ülkesi tekrar bir kapanma dönemine girdi. İşte ben dün Brüksel'deydim mesela. Yani sokakta hayat adeta durmuş gibi. Çünkü orada da rakamlar çok yükseldi, vaka sayıları çok arttı. Birçok Avrupa ülkesinde de bu tedbirler uygulanıyor. Amerika'daki durum gerçekten kötü. Günlük vaka sayısı 120 bin ila 150 bin arası seyrediyor. Hindistan aynı şekilde. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman yani virüs ve salgın hız kaybetmiyor. O yüzden tabii ki bu tedbirler sürecin akışına göre, gözden geçirilecek farklı tedbirler gene gündeme gelebilir. O zaman şunu sorayım mı? <gülüyor> Siz de örnek verdiğiniz i̇şte Avrupa'da hayat durmuş durumda dediniz. Brüksel'deydiniz. İşte farklı farklı ülkelerden benzer haberler geliyor. Ee, Ankara Cumhurbaşkanlığı topyekün ya da daha kapsamlı bir kapanmaya nasıl bakıyor? Şu anda dediğim gibi bu alınan tedbirlerin, bu hafta açıklanan tedbirlerin seyrine bir bakacağız. Bunlar yıl sonuna kadar ilan edildi zaten biliyorsunuz. İşte hafta sonu Belli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi, okullarda uzaktan eğitime devam edilmesi ve diğer bütün o tedbirler bir şeyin akışına bir bakacağız. Bunlar zaten günlük raporlanıyor, takip ediliyor Sağlık Bakanlığı tarafından sayısal olarak da paylaşılıyor. O gidişata göre bu tedbirler arttırılabilir, hafifletilebilir, daha ağırlaştırılabilir, süresi uzatılabilir. Bu tamamen bizle ilgili. Biz derken bütün toplumu kastediyorum. Yani vatandaşlar olarak bu konuda sorumluluk almamızla ilgili bir durum bu. Hep bir ekonomik maliyetinden bahsediliyor bu. Elbette var. Çünkü hayatın bütününe baktığınız zaman hatırlayın biz yani sokağa çıkma yasağı olduğu zaman da evde kal Türkiye dedik. Evet o dönemde biz bunu da yaptık. Ama bir zaman sonra sadece ekonomi olarak düşünmeyin. Bunun bir sosyo-psikolojik maliyeti de var. Yani Doğru. insanları, çocukları, gençleri günlerce... Yani evde tuttuğunuz zaman sağlık gerekçesiyle bir dönem hani zaruret gereği bunu yaparsınız ama bu çok uzadığı zaman bunun başka sosyopsikolojik sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar dışarı çıkmak istiyorlar, sosyalleşmek istiyorlar. Bu da bir ihtiyaç. Dolayısıyla yani buradaki temel mesele insanımızın sağlığını koruyarak bu tedbirleri en başarılı bir şekilde hayata geçirmek. O yüzden tekrar ben bunu buradan ifade etmek istiyorum yani vatandaşlarımıza Lütfen bu tedbirlere titizlikle uysunlar. Rehavete ve paniğe kapılmadan bu tedbirleri uygulayalım. Tedbirlere uymak hasta olmaktan, hastanede yatmaktan çok daha iyidir. Bunun şakası yok. Artık şeyi de gördük, bir yaş grubu sınırlaması da yok. Cinsiyet sınırlaması da yok. Bölgesel sınırlama da yok. Yani kentte yayılıyor, kırsalda yayılmıyor evet, diye bir şey de yok. Açık havada bile bu bulaşabiliyor. Dolayısıyla bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymamız lazım ki, işte aşı gelene kadar, aşı çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Ama orada da çok aceleci olmamak lazım. Beklenti anlamında söylüyorum. Çünkü aşı çalışmaları işte dünyanın değişik yerlerinde de yapılıyor biliyorsunuz. Çin'den, Rusya'ya, Amerika'dan, işte Almanya'ya, Avrupa'ya kadar. Bizde de devam eden 6-7 tane farklı aşı çalışması var. İnşallah bunlar başarılı neticeler verecekler. Fakat aşıların tamamen etkin hale gelmesi, salgını bütünüyle durdurması hemen böyle bir 10 gün içinde, 20 gün içinde, bir ay içinde olmayacak. Daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Aşı dozlarının üretilmesi. Milyonlarca dozdan bahsediyoruz. Aşı bir defa mı yapılacak, birkaç defa evet. mı yapılacak? E, bir de tabii bunların e, etkileri takip edilecek, görülecek. Şimdi düşünün bir kızamık aşısının oturması yıllar sürdü. Şimdi hepimiz oluyoruz küçükken ama Doğru. yani kaç yıl sürdü onların testleri, denemeleri, insanlar üzerindeki etkileri izlendi, gözlendi ve o noktaya gelene kadar da maalesef çok büyük bedeller ödendi. Yani insanlar hayatlarını kaybettiler vesaire. Diğer salgınlarda da böyle oldu. Kuş gribi gibi Ebola gibi diğer salgınlarda da. E burada da tıp ve bilim böyle ilerliyor. Yani testler yapılıyor. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz insanlar önce hayvanlar üzerinde insanlar üzerinde sonra deneniyor vesaire. Hani bunun böyle bir bir magical bir şeyi yok Doğru. formülü yok yani bir, bir tane e, şeye dokununca durum. olmuyor bu bir süreç bilim dünyası da böyle ilerliyor biz de o çerçevede hareket etmek zorundayız o yüzden biraz, biraz sabır biraz sabır tedbirlere dikkat evet bunları yaparsak inşallah bu Peki. bu aşamayı şu önümüzdeki iki ay inşallah daha kolay atlatma imkanımız olacak. Peki siyasete geldiğimizde gündemin ilk sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı işte üç başlıkta ekonomi, hukuk ve demokrasi <gülüyor> alanında reformlar çok konuşuluyor. Ekonomi yönetimi finans çevreleriyle görüşüyor. Orada atılacak adımlar planlanıyor. Ben size yargı ve demokrasi alanındaki reformları sormak isterim. Bu çok önemli iki başlıkta reformla kastedilen nedir? Beyefendi, Cumhurbaşkanımız bunu yeni bir atılım dönemi olarak ifade etti. Şimdi tabii Türkiye gibi bir ülkenin, dinamik, dünyaya açık, demokratik bir ülkenin toplumsal, siyasal, ekonomik ihtiyaçları da değişerek dinamik bir süreklilik arz ediyor. Siz bunlara adapte olmak zorundasınız. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Hukukta içtihat kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Hukukta temel ilkelerden birisidir. Yeni durumlar, yeni sorunlar ortaya çıkar. Yeni içtihatlar yapmanız gerekir. Yani yeni hükümler verirsiniz. Yani Yeni kanunlar yaparsınız. Yeni bakış açıları geliştirirsiniz. Şimdi burada Türkiye özgürlük, güvenlik ve demokrasi dengesini oturtarak bu süreci uzun yıllardır yönetti. Ve bundan sonra da bu kararlılıkla buna devam edecek tabii ki. Tabii ki bizim güvenlik risklerimiz ve ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın canına kasteden, milli güvenliğini hedef alan tehditler ortadan kalkmış değil. PKK sorunu var, yani mücadelemiz devam ediyor. FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor, DAEŞ mücadelemiz devam ediyor, diğer başka örgütlerle. Bu mücadeleyi devam ettirirken, demokrasi ve özgürlüklerden de taviz vermeden, bu dengeyi koruyarak, bu mücadelenin sürdürülmesi de büyük önem arz ediyor. Biz bunu da öncelikli olarak kendi vatandaşımızın demokrasi standartlarını yükseltmek için yapıyoruz. Hı hı. Tabii ki AB kriterleri var. Bir AB çıpası yıllarca konuşuldu Doğru. biliyorsunuz. Türkiye'deki reform sürecini tetikleyen, diri tutan e, önemli bir çıpaydı. O, o hala önemli. Yani AB perspektifi e, bütünüyle kaybedilmiş değil. Bugün Cumhurbaşkanımız açıklamalarında da işaret etti. Ee, ama bazen müttefiklerimizle ulusal güvenlik konularında ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konusunda görüş ayrılıklarımız olabiliyor. Farklı bakış açıları olabiliyor. Onlar bizi anlamakta zorlanıyorlar. Niye Türkiye bu tür tedbirler e, alıyor diye. Mesela işte 15 Temmuz darbesinden sonra hani niye Türkiye böyle sert tedbirler aldı? Hangi ülkenin başına gelseydi böyle bir darbe ve o, o gece yaşananlar, sonrasında yaşananlar, öncesinde yaşananlar muhtemelen Avrupalılar çok daha sert tedbirler e, alırlardı. Ben hep Almanya örneğini verdim. E, o dönemde iki Almanya'nın birleşmesi döneminde 89'da Doğu Almanya ile Batı Almanya e, birleştiği zaman Doğu Almanya'da Stasi, istihbarat örgütüne çalışanlar, orduda çalışanlar, devlette çalışanlar yaklaşık 500 bin kişi görevinden atıldı o dönemde. Ve bunlara sizler görevlerinize iade edileceksiniz dendiği halde onların sadece %10-12'si görevlerine iade edildi. İnsanlar unutuyorlar bunu da. Ki düşünün orada bir barış var. Yani savaş bitmiş Doğu Batı Almanya birleşiyor. Bir darbe yok, bir iç savaş yok. Yani onun sonrasında buna rağmen bu tür tedbirleri aldılar kendi bağlamları içerisinde. Şimdi burada da Tekrar bu özgürlük, demokrasi ve güvenlik dengesini hı hı. bir arada tutarak vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani onların demokratik hak, özgürlük standartlarını yükseltecek bir şekilde yeni bir hamle, Bunu yeni bir dönem e, Cumhurbaşkanımız tarafından da ilan edildi. Ve bu bizim tabii ki hem içeride hem dışarıda e, işlerimizin daha hızlı akmasını sağlayacak, bunun ekonomiye, siyasete, topluma, dış politikaya birçok... Olumlu etkileri olacak. Şöyle yorumlar yapılıyor. Şimdi siz de hatırlattınız işte PKK terörü sonrasında darbe girişimi, FETÖ. Ee, sanki o e, güvenlik ve özgürlük dengesinde sanki... E, güvenlikten yana daha ağır basar bir haldeydi gidişat. Sanki birazcık da mı dengelenecek, belki özgürlükler tarafı daha mı ağır basacak bu yeni dönemde? Bu, bu dengeyi korumak önemli ve bu tabii çok hassas bir denge. Yani çok kolay olmadığını da kabul etmek lazım. Yani 11 Eylül'den sonra Amerika'nın aldığı tedbirleri hatırlayın. 7-7 diye biliniyor saldırılar. 2007 senesinde şeyde... Londra'da yapılan saldırılar, metro saldırıları vesaire. Ondan sonra İngiltere'nin aldığı tedbirleri düşünün. E bugün Fransa birçok şeyden bahsediyor. İşte bir yasa geçti biliyorsunuz dün Fransız meclisinde. Çok tartışıldı, tartışılıyor güvenlik güçleriyle ilgili. Şimdi hani bu çok kolay bir şey değil. Yani bu dengeyi korumak ama her demokratik ülkenin mutlaka gözetmesi gereken bir denge bu. E Türkiye de bu dengeyi elbette korumak zorunda. Buna Yönelik saldırılar olmadı mı? Elbette oldu bu bahsettiğimiz terör örgütleri. Ve Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden tek NATO üyesi, demokratik ülke olarak da büyük bir mücadele verdi. Bunu yaparken vatandaşlarımızın can güvenliği, mal güvenliği, sınır güvenliğimiz, göç, bütün bu konularla birlikte bunları düşünmek durumundasınız. Ama bunların hiçbirisi özgürlüklerin, demokrasinin kısıtlanması, ortadan kalkması anlamına da gelmeyen, bu dengeyi koruyacak adımların atılması hem bizi özgür ve demokratik hem de güven içerisinde kılacak bir dönemi işaret ediyor. Çerçeveyi nasıl çizersiniz tam yani işte o hani belki kırmızı çizgilerini? Bunun tabi hukuka, siyasete, ekonomiye dediğim gibi yansımaları mutlaka olacak ve ihtiyaçlara göre öyle bir yeni hamlenin yapılması, yeni bir heyecanla bu süreçlerin yönetilmesi de önem arz ediyor. Burada vatandaşlarımızın bunu sahiplenmesi de önemli. İş çevrelerimizin, STK'larımızın, üniversitelerimizin ve bunu yaparken de bir demokratik çoğulcu e, ahlak içerisinde, kültür içerisinde yapmak da önemli. Yani her konuda anlaşacağız diye bir kayıt yok. O zaman çok monoton bir hayat olurdu. Farklı görüşler tabii ki olacak. Ama bunları tartışmanın, müzakere etmenin, ihtilaf etmenin, farklı düşünmenin ahlakını da kültürünü de muhafaza ederek bunu yapmamız lazım. Zaman zaman Türkiye'de maalesef çok fazla cephe siyaseti yapılır. Bu AK Parti ile gelmiş bir şey değil bu arada. Maalesef bizim modernleşme tarihimizin sabitelerinden biridir. Çok eskilere gidilir. Neyi kastediyorum? Bir şey doğru olduğu için değil, benim cephemden savunulduğu için savunmaya geçiyorsunuz. Ve bu cephe siyaseti kamplaşmalara yol açıyor. E bugün de mesela baktığınız zaman yani bizim zengin bir siyasi... Yelpazemiz var. Yani sağdan sola, milliyetçi muhafazakardan sol, liberal, demokrat vesaireye kadar farklı kesimlerin temsil ettiği farklı siyasi partiler var. Bunların olması normal. Bu demokrasinin bir zenginliğidir. Ama orada tartışma, ihtilaf ahlakını oturtabilmek önemli. Muhalefet yaptığınız zaman da somut verilere dayanan, yol gösteren, sadece eleştirmiş olmak için eleştiren değil, alternatif geliştiren, teklif getiren bir muhalefet tarzı, daha yapıcı bir muhalefet tarzıdır. Hükümet açısından da, yöneticiler açısından da e, bunlar somut bir takım verilere dayandığında, bir takım gerçekçi öneriler haline geldiğinde bu kültürü yaşatmak mümkün hale gelir. Bunun dışındaki alternatifler, ideolojik e, bir bağnazlık içerisinde saldırmak, tabiri çok mazur görün, e, işte arkasından dolanmak, belaltı yapmak, karakter suikasti, şahıslara yönelik saldırılar... Bunlar siyasetin seviyesini aşağı çeken şeyler. Sadece siyasette de değil ama yani görüş ayrılıkları bilim dünyasında da olabilir, akademide de olabilir. Yani değişik alanlarda, sporda olabilir, ne bileyim sanatta olabilir, sinemada, müzikte olabilir. Bu farklılıkları nasıl yöneteceğimiz konusunda da bir toplumsal kültürün, ahlakın, bir oydaşmanın ortaya çıkması, bunun savunulması da önemli. Ve bu, dedim ki bunlar aslında her gün, her dönem, yeniden tazelenmesi gereken ahitlerdir. Hı hı. Bir defa yaptım da olmuyor. Kend hı hı. Onları her gün yenilemeniz lazım. Peki. Şimdi iki eski meclis başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun iki üyesi Bülent Arınç, Sayın Bülent Arınç ve Sayın Cemil Çiçek'in son dönemdeki açıklamaları çok konuşuluyor. Özellikle adalet kavramı, uzun tutukluluk süreleri ve güvenlikçi yaklaşım üzerinden eleştirer söylemleri var her iki ismi. Şimdi her iki isim Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olunca acaba bir politika değişikliğine mi gidiliyor şeklinde yorumlar yapılıyor. Öyle midir? Şimdi Nasıl değerlendirirsiniz? Cumhurbaşkanımız hem Yüksek İstişare Kurulu'yla, hem diğer birimlerle, siyasi kurmaylarıyla, hükümet birimleriyle bütün bu konuları istişare eder. Ama son tahlilde bütün o istişarelerin neticesinde politikayı belirleyen irade de onun tarafından temsil edilir ve hayata geçirilir. Tabii ki Sayın Arınç'ın, Sayın Çiçek'in Yüksek İstişare Kurulu üyeleri olarak, eski meclis başkanları olarak, tecrübeli siyasetçiler olarak bu konularda farklı görüşler ifade etmeleri Mümkün zaten ediyorlar da. Bunların hepsi birebir Cumhurbaşkanımızın adına yapılmış açıklamalar dersek hata yaparız. Yani onlar Cumhurbaşkanı adına bir sözcü gibi konuşmuyorlar orada. Kendi görüşlerini ifade ediyorlar. Bunları Cumhurbaşkanımıza da ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Yüksek İstişare Kurulu toplantılarında dinliyor. Ama dediğim gibi son tahlilde o büyük fotoğraf içerisinde. Tüm bunların istişareleri yapıldıktan sonra politik haline gelmesi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle şekillenen bir şey. Şimdi bazen dışarıdan tabi bilmeyenler şöyle düşünüyorlar. İşte bir kişi tek adam kendi başına karar veriyor. Biraz bilseler Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını. inanın böyle cümleler kurmaktan sarfına zar ederler. Gerçekten çok dinleyen, istişare eden, not alan bir liderden bahsediyoruz. Bütün bu konularla ilgili. Yani Adalet Bakanlığı da dinler. İçişleri Bakanı da dinler, Milli Savunma Bakanı da dinler, Dışişleri Bakanı da dinler, Danışmanın da dinler, ilgili kurumları da dinler. Yani o bütünlük içerisinde şimdi bir konuya, bir kurum ya da şahıs kendi zaviyesinden bakar. Bu kaçınılmaz olarak böyledir. Ama diğer bakış açılarını da dikkate alarak büyük fotoğrafı bir akıl görmezse o zaman hata yaparsınız. Yani bir bir yerde işte güvenlik öne çıkar, bir yerde Özgürlük demokrasi denir ama bu sefer ya güvenlik zaafı ortaya çıkar ya demokrasi özgürlük zaafı ortaya çıkar. Yani bu, bu dengeyi kuracak bir şeyin olması lazım. Şimdi bu konuda Adalet Bakanımızın da güzel çalışmaları oldu biliyorsunuz yargı reformu ile ilgili. Şimdi bir insan hakları eylem planı üzerinde çalışıyor. E, bu çalışmalar tabii ki devam edecek dediğim gibi ihtiyaca binaen. Bu çalışmalar yapıldıkça kamuoyuyla paylaşılacak bunlar, politika haline gelecek. Asıl olan bizim milletimizin bu konuda özgürlük güvenlik dengesini sağlayacak şekilde ihtiyaçlarının karşılanması. Bu çerçeveyi doğru oturttuktan sonra dile getirilen bir takım eleştiriler yapıcı olduğu müddetçe bunlar her zaman dikkate alınır. Bunlar ister muhalefetten gelsin ister başka çevrelerden gelsin ama bu dengeyi gözetecek bir bakış açısıyla hareket etmek önem arz ediyor. Onun altını özellikle çizmek isterim. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi o açıklamalardan hareketle çok konuşulan, çok tartışılan bir konu var. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumları. Siz bu iki dava Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süreleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu bir hukuki süreç. Bu tabii uzun tutukluluk süreleri meselesi öteden beri Türkiye'de tartışılan bir konudur. Fakat bu son tahlide yargının uhtesinde olan bir konu. Yani benim şimdi onlar üzerine bir şey söylemem de doğru olmaz. Bazen çünkü hakimleri ve yargıçları da töhmet altında bırakan, onların özellikle 15 Temmuz'dan sonra ortaya koyduğu gerçekten mücadeleyi gölgeleyen, küçümseyen ya da göz ardı eden bir takım ifadelerin, değerlendirmelerin yapıldığını da görüyoruz. Yani bakın o darbe girişiminin önlenmesindeki en önemli ayaklardan bir tanesi de yargı ayağıydı aslında. Yani fetö bir yanda yargı ele geçirdi ama ele geçiremediği yargı kesimleri de 15 Temmuz gecesi ve ertesinde o kararları almak suretiyle demokrasinin önünü açtılar. Şimdi burada yargıçlarımıza, hakimlerimize de haksızlık etmeyelim, savcılarımıza da haksızlık etmeyelim. Bu şey meselesinde yani bu iki isim üzerinden tartışmak istemem meseleyi sadece bu iki kişinin davasına indirgemek doğru olmaz. Tutuklu, Orada tutuklu yargılama diye sorayım size. İşte bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan e, konular. Orada tabii hukukun kendi sistematiği içerisinde de değerlendirmeleri var. E, ama toplumdaki bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım. Yani e, dedim ki Demirtaş meselesini Sayın Arınç yani bu şekilde konuştuğunda e, belki kendisi tamamen hukuki açıdan bir mülahazada bulunuyor ama Şimdi bunu yaşanan siyasi olaylardan bağımsız ayrı ele almak mümkün değil. Yani Kobani olayları, Çukur olayları, Yasin Börü ve diğer bütün olaylarla birlikte düşündüğünüzde o dönemde HDP'nin ve Demirtaş'ın aldığı tavırları, pozisyonları dikkate aldığınızda e, toplumun bir kesiminde de başka bir reaksiyon gelişiyor. Başka bir tepki oluşuyor bu sefer. Ya bunları görmeyecek miyiz? Bunları yok mu sayacağız diye. İşte demin denge dediğim şey bu. Yani burada e, güvenliği ve toplumun o hassasiyetlerini de dikkate alan e, bir bakış açısının mutlaka daha sağlıklı bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Peki siyaset e, başlığında belki son bir soru e, işte son olarak e, organize Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın e, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren o mektubu. MHP lideri Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var e, Çakıcı'ya arka çıkan. E, Cumhurbaşkanlığının bu yaşanana o mektuba yaklaşımı değerlendirmesini. O konuda biliyorsunuz savcılık bir soruşturma başlattı. Zaten hukuki süreç ilerliyor. Yani Türkiye'de e, kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Mesela hukuki süreçte başladı bununla ilgili zaten. Artık o sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu o konuda e, başvurusunu yaptı, şikayette bulundu. E, umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa e, mahkemeler gereğini yapacaklardır. Yani olan da... E, budur zaten tabii Sayın Bahçeli'nin e, Çakıcı'yla eskiye giden böyle bir tanışıklığının dostluğunun olması da e, onun e, belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey e, yani orada e, son tahlilde hani kişisel hukukla hukukun e, ortaya koyduğu normlar arasında e, bir çatışma e, olmaması gerekir ideal olarak tabii ki böyle bir şey olmaması gerekir ama burada son tahlilde bir hukuki süreç e, başladı. Bununla ilgili biz de izleyeceğiz. Yani nasıl e, şey yapacağını, mahkemenin karar vereceğini hukuk kuralları içerisinde bu süreci takip edeceklerdir. Peki gelelim dış politikaya. Şimdi e, tabii içeride biz reformları konuşuyoruz. Bu reform rüzgarlarını diyelim e, Biden etkisine yoranlar çok. Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir dönem başlıyor. E, Biden yönetiminde Ankara-Washington ilişkilerine dair öngörünüz nedir? Tabii daha Biden yönetimi iş başına gelmedi. Biden yönetimi henüz şekillenmedi. Hı hı. Ee, bir görelim nasıl şekilleneceğini. Yaz ben şunu söyleyeyim. Ee, Amerikan yönetiminin başında kim olursa olsun, e, Türkiye'yi göz ardı edebilecek bir yaklaşıma sahip olmaları mümkün değil. Bu bir jeopolitik zorunluluk. Kendi çıkarları için de bu böyledir. Yani bu Obama döneminde de böyleydi. Öncesinde Bush, Clinton döneminde de bu böyleydi. Trump döneminde de böyle oldu. Hatırlayın Trump gelirken de Türkiye ile ilgili bir sürü şeyler söyledi. Farklı senaryolar yazıldı ve bir şekilde ilişkiler bir rayına oturdu. Ha, her konuda anlaştık mı? Hayır, anlaşamadık. Ve biz hep şunu söyledik. Yani Biden yönetimi de gelse, efendim şey de olsa, Trump yönetimi de devam etse biz ilki olarak şunu söyledik. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde iki tane temel ulusal güvenlik meselesi var. Birisi PKK, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK'ya, PYD, YPG üzerinden destek vermesi. İkincisi de FETÖ meselesi. FETÖ ile mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin bir aksiyon almaması, hala FETÖ ile başının ve diğer kurmayların Amerika'da özgür bir şekilde yaşamalarına müsaade etmesi. Bu iki konu bizim açımızdan ulusal güvenlik meselesi. Trump yönetimi de gelse, Biden yönetimi de gelse, onlar bu konulara nasıl bakarlarsa baksınlar, bizim açımızdan bunlar ulusal güvenlik meselesidir. Diğer bunların yanında konular da var tabii ki işte ikili ilişkiler var, ticaret var, S400 meselesi var, evet işte F-35'lerin bloke edilmesi var vesaire gibi. Bunların etrafında şekillenen başka konular var. Biden yönetimi iş başına geldiğinde, onlar da tabii ki bu fotoğrafa bakacaklar. Yani Türkiye yok sayan bir coğrafya tasavvuru, onların da elini kolunu bağlayacaktır. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek tabii erken dediğim gibi, Yani ekibi bir görelim. Benim bazı duyumlarım, bilgilerim, değerlendirmelerim var kimlerin olacağına dair ama şimdi onları burada paylaşmak doğru olmaz. Çünkü onlar adına bir şey söylüyor durumunda olmak istemem. Bir görelim bakalım nasıl şekillenecek. Ama son tahlilde, Sıkıntılı başlıklar ortada aslında. yani Herkesin malum işte S-400'ler, Halkbank bir takım gelişmeler, Suriye… Asıl sıkıntılı konular benim söylediğim bakın PKK ve FETÖ, FETÖ. meselesidir. Yani hep böyle şey gibi Amerika açısından sıkıntı doğru. olan konular anlatılıyor da… Evet. Peki mesela bu yeni dönemde yeni bir strateji geliştiriyor mu Ankara? farklı bir yaklaşım Bizim belki. bu konudaki tavrımız çok net. net. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PYD ve YPG'ye verdiği destek yanlıştır. Bu siyasetin, politikanın mutlaka değişmesi lazım. İkinci olarak da FETÖ ile mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin yanında durması lazım. Bu iki konu çözülmeden diğer tali konularda mesafe almak çok anlamlı olmuyor zaten. Ha, şey konusuna gelince, S-400 meselesine gelince bu konuda karar bir gecede alınmadı. Bakın Cumhurbaşkanımız Patriotları almak için 6 yıl boyunca Amerikalılarla müzakere yaptı. Ben biliyorum bizzat o toplantılara katıldı, onları dinledi, tekliflerini istedi. 6 yıl devam eden müzakerelerin sonunda bırakınız Patriotları Türkiye'ye satmayı, buradaki Patriot bataryalarını alıp götürdüler. Onları daha sonra Almanlar takip etti. O zaman Cumhurbaşkanımız dedi ki bakın bunu yaparsanız ben alternatiflere bakarım. Benim alternatifsiz olduğumu düşünmeyin. Blöf yaptığını zannettiler. Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde söyledi. Dedi ki kimler var alternatif? Rusya, Çin ve Avrupa'da da Eurosam. SEMTİ onların bir başka bataryası var, hava savunma sistemi. Ben bu alternatiflere bakalım. En iyi teklifi kim getirirse onunla yürüyeceğim. Bunu açıkça deklere etti. Hala blöf yaptığını zannettiler. Ne zaman ki biz oturup Ruslarla bunun müzakeresine başladık ve anlaşmayı imzaladık. O zaman dediler ki ya Türkiye bu konuda ciddiymiş, Sayın Erdoğan bu konuda ciddiymiş. Ama biz size baştan beri bunu söylüyoruz. Hı -hı. O S-400 müzakereleri devam ederken Cumhurbaşkanımız yine birçok defa hem Obama'yı hem Trump'a dedi ki ben patriotları almaya hazırım. Ama benim şartım var. En önemli şart da bunların ortak üretim olması. Çünkü ben bu teknolojiyi transfer etmek, bunu öğrenmek, ülkemde geliştirmek istiyorum. E siz birçok NATO üyesi ülkeye bu teknolojiyi vereceksiniz ama Türkiye'ye gelince olmaz diyeceksiniz. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Nasıl bir müttefiklik ilişkisi o zaman bu? Bunlar ister istemez sorgulanır hale geliyor. Dolayısıyla burada S-400 bunun etrafında oluşturulan işte F-35'lerle ilgili Amerikan Kongresi'nden özellikle kaynaklanan muhalefet tarzı nesnel gerçeklere dayanmıyor. Sanki dediğim gibi Türkiye bir anda buna karar vermiş gibi bir varsayımla hareket ediyorlar. Daha geniş stratejik olarak e, fotoğrafa baktığınızda şu argüman dile getiriliyor. E, Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıp Rusya gibi ülkelerle daha fazla işbirliği yapıyor. Sadece siyasi, coğrafi alanlarda değil artık giderek askeri alanlarda, savunma sanayinde diyor. Ben de şunu söylüyorum muhataplarımıza. Diyorum ki bakın Rusya uzun bir süredir Batı ittifakının bıraktığı stratejik boşlukları doldurarak ilerliyor. Bu Gürcistan'la başladı. 2008-2009'da Ukrayna'yla devam etti. Sonra buna Suriye ve Libya eklendi. Ve bakın yani Rusya'nın bu yayılma politikası Batı'nın bıraktığı stratejik boşlukları doldurmak suretiyle gerçekleşti. Bunun sorumlusu biz değiliz. Batı ittifakı, NATO, AB, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda daha kararlı, daha tutarlı bir politika izleseydi son 10-12 yıl içerisinde belki bu fotoğraf çok daha farklı olacaktı. Ama şimdi siz geliyorsunuz adeta bütün bunların faturasını Türkiye çıkartmaya çalışıyorsunuz. E, Suriye'de niye Rusya'yla çalışıyorsunuz? E, biz Amerika Birleşik Devletleri'ne de teklif ettik o zaman. Uluslararası Koalisyon ortağı olarak biz başladık. Ama Obama yönetimi tuttu. Bütün o diğer gruplar içerisinde gidip PYD ile yani PKK ile Suriye'de iş tutmaya karar verdi. O zaman Cumhurbaşkanımız söyledi. Ben hiç unutmuyorum. Gecenin Sabaha karşı dört falandı, biz Afganistan'dan gelmiştik. E, acil koduyla Obama arıyor dediler, havaalanında hatta konuştuk. E, tercümeyi de ben yapıyordum, beyefendi de hizeyi açtı, oradan konuşuyordu. İşte biz Kobani'ye, Kobani düşmek üzere Kobani'ye silah yardımı yapacağız deyince Obama, Cumhurbaşkanımız nereden çıktı bu dedi, bir dakika dedi. Kobani'dekilerin kim olduğunu siz biliyor musunuz? Evet biz araştırdık, oradaki PYD, YPG'ye vereceğiz. O anda Cumhurbaşkanımız dedi ki, bakın PYD, YPG, PKK'dır. Bu yaptığınız doğru bir şey değil. Bakın yıllarca siz bu politika ayağınıza dolanacak elinde sonunda. Yanlış aktörlerle iş yapıyorsunuz diye bunu söyledi. Daha sonra bize gelip biliyorsunuz Amerikalar hep şu argümanı dile getirdiler bize ve başkalarına. DH'a karşı en etkili mücadele eden grup bunlar. Hı hı. Ben de hep şunu söyledim. Yani Jim Cefriye söyledim daha önce, McGurk'e ve diğerlerine, O'Brien'e dedim ki, siz bu desteği ve yardımı Suriye'de hangi gruba verseydiniz o grup DH'a karşı en etkili grup olurdu. Bu kadar milyarlarca dolarlık silah, para, eğitim, siyasi, medya, desteği vesaire, bütün bunları orada Sünni Araplar var, Türkmenler var, PKK'lı olmayan Kürtler var, diğer gruplar var. Niye bunlara vermiyorsunuz? Da? Özellikle bunları seçerek yaptınız dediğimizde de bunun bir cevabını veremiyorlar bize. Demek istediğim burada bu konulardaki görüş ayrılıkları... Özellikle Amerika Birleşik evet. Devletleri'nin bir takım yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi. Ve burada biz Astana sürecinin bir parçası olarak da dedik en azından çatışmaları durduracak, sınır güvenliğimizi garanti altına alacak bir modeli geliştirebilir miyiz? Biz daha önce bunu uluslararası koalisyona Amerika'ya, Fransa'ya söyledik. Ama onlar bizim önceliklerimizi dikkate almadılar. Rusya ile yaptığımız Astana sürecindeki işbirliği sayesinde de biz en azından bakın 911 kilometrelik güvenliğimizi Güvence altına aldık. Evet. Sınırımızı güvence altına aldık. Ve bunu biz yapmak zorundaydık. Çünkü bizim sınırımızın güvenliği sınırın ötesinde başlıyor. Peki Sayın Mükemmel şunu merak ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'yle baktığımızda evet şimdi bir takım yaptırım tehditleri de var, ihtimalleri de var. O noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreyle ya da işte Pentagon'da bir set oluşturuyordu Trump. ABD Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ile kişisel ilişkisiyle birlikte. Şimdi artık Trump yok. Biden'la nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Katsa mesela yani oradan... Tabii Katsa konusu kongrede devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Trump'ın önüne gelen ve imzalamadığı, beklettiği... Evet. Tekrar getirebilirler. Vardı. Bütçe yasası gereği zannediyorum 11 Aralık'a kadar. Onun önüne tekrar bunu getirebilirler. Trump bunu imzalayabilir, geri iade edebilir. Bilemiyorum nasıl. Biden'ın önüne süreçte, Evet, Biden'a bırakabilir. Hani bu problemle evet. uğraşsın diyebilir. Bilemiyorum orada nasıl bir karar vereceğini. Fakat öyle bile olsa katsa yaptırımlarına biz daha önce de söyledik. Yani bakın yaptırım dili ve yöntemi bir yöntem değil. Sonuç alıcı bir yöntem değil. Türkiye, özellikle Türkiye gibi bir ülkeye Yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz. Buradan bir netice almanız mümkün değil. Ki bu konuda biz yüzde yüz haklıyız. Çünkü Katsa yasası biz S-400 anlaşmasını yaptıktan sonra çıkartıldı. Bunu geriye doğru uygulamak bile aslında hukuken yanlış, absürt bir şey. Burada tamamen kongrenin ben güçlüyüm, istediğimi yaparım, güçlüyüm, haklıyım mantığıyla hareket etmesinin bir sonucu. Biz biliyorsunuz bazı önerilerde de bulunduk. Yani F-35'leri tehlikeye atacak, e, riske edecek bir e, durumun ortaya çıkmaması için S-400'ler e, aktive edildiği zaman gelin bununla ilgili bir ortak komisyon kuralım. Uzmanlar bir araya gelsinler, bunları araştırsınlar. Nasıl bir modalite geliştirirsek bu riski minimize ederiz, ortadan kaldırırız dedik. Amerikalılar bunu reddettiler. İkili yapalım dedik, yok dediler. NATO şemsiyesi altında yapalım dedik, buna da yok dediler. E şimdi... E, yani gerilimin olmaması sadece onların taleplerinin karşılanmasıyla sağlanıyorsa, e, o zaman burada ciddi bir terminoloji sorunu da var. Hı. Hani ilişkilerde gerilimin olmaması Amerikan tarafının taleplerinin karşılanmasına bağlı. Ama bizim ulusal çıkarlarımız, bu bir müzakere süreci, iki eşit aktör olarak üzerinde konuştuğumuz konular bunlar. Dolayısıyla burada e, yaptırım diliyle ya da yöntemiyle bir sonuç alamayacağını Trump yönetimi de gördü. Biden yönetiminin de tabii nasıl şekilleneceğini göreceğiz dediğim gibi göreceğini ben düşünüyorum. Peki bir de AB ile ilişkiler var. ABD ile ilişkilerin yanında. Aralık ayındaki liderler zirvesi kritik. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim sonrası sanki Brüksel'den bir yaptırım sinyali geliyor gibi. Baktığımızda açıklamalara AB dış ilişkiler temsilcisi, Borrell'in açıklaması vardı. İşte, Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına yaklaşıyor gibiyiz dedi. Ee, Angela Merkel ki e, Türkiye Yunanistan arasında arabulucuydu bulucuydu ve bir anlamda sanki o yaptırımların önüne set çeken e, lider pozisyonundaydı. Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi açıklaması yaptı. Sanki bir <gülüyor> yaptırım sinyali var gibi. Siz daha yeni Brüksel'deydiniz. Dün günübirlik bir evet. ziyaret gerçekleştirdiniz. Orada temaslarda bulundunuz. Siz bir yaptırım sinyali aldınız mı? Hayır. Ben dün e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, AB Konsey Başkanı Sayın ile yaptığı telefon görüşmesinde mutabık kaldıkları üzere e, onların kabineleriyle e, görüşmek üzere dün Brüksel'deydim. Hem Sayın Michel'in hem Sayın Fonderleyen'in hem de e, Borre'lin kabineleriyle e, görüşmelerimiz yaptık Biz şunu konuştuk orada yani yaptırım konusunu onlar da Konsey ve komisyon e, olumlu bakmıyorlar çünkü bunun netice vermeyeceğini onlar da görüyorlar Hele ki Türkiye gibi bir ülke Hele ki Erdoğan gibi bir lidere karşı bu dilin bu söylemin bu yöntemin netice vermeyeceğini kendileri de biliyorlar Bazı üye ülkelerin bu konuda ısrarcı olduğu ya bunu gündeme getirmek için uğraştığını da biz biliyoruz Hani bize de kulağımıza da fısıldıyorlar isimlerini söylemeye gerek yok. Tahmin edebilirsiniz hangileri olduğunu. Fakat e, biz şunu konuştuk, yani benim verdiğim mesaj da şuydu. Bakın Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik bir çerçevesi var. Bu geniş fotoğrafı gelip sadece bir ya da iki üyenin Türkiye ile ihtilafına indirgerseniz büyük bir hata yaparsınız. Evet. Yunanistan'la Doğu Akdeniz konusunda anlaşabildiğimiz yerler var, anlaşamadığımız yerler var. İstikşafi görüşmeleri başlatmak için biz birçok adım attık. Biz bunları gene yapmaya hazırız. Yunanistan'la yarın istikşafi görüşmeleri başlatmak üzere hazır olduğumuzu gene ifade ediyoruz. Bu mesajı gene verdik. Yahut Kıbrıs meselesi. Onun çözümüyle ilgili neler yapabiliriz bunları konuşabiliriz. Ama bütün o Türkiye-AB stratejik fotoğrafını gelip sadece bu karaya indirgerseniz siz vizyonunuzu daraltmış olursunuz. Çünkü burada Yunanistan'ın çok dar ve maksimalist bir gündemi var. Kıbrıs-Rum kesiminin benzer bir gündemi var. Ama Türkiye-AB ilişkilerinin içerisinde Karabağ'dan, Suriye'ye, Libya'dan, Akdeniz'e, göç ve terörizmle mücadeleden enerjiye, ekonomik ilişkilere kadar çok daha geniş bir e, stratejik konular seti var. Bizim bunlar üzerinde konuşmamız lazım. Özellikle e, 21. yüzyılın artık 2020'li yıllara girdiğimiz şu döneminde e, Avrupa kendine dünyada nasıl bir konum biçecek, nasıl bir güç projeksiyonu yapacak, kendini nasıl konumlandıracak bir tarafta Rusya'yla öbür tarafta Çin'le nasıl rekabet edecek ya da nasıl muamele edecek? Bu büyük güçler mücadelesi içerisinde kendini nasıl konumlandıracak Amerika Birleşik Şimdi bütün bu büyük fotoğrafın içine baktığınız zaman Avrupa Birliği ile Türkiye'nin birçok ortak çıkarı var. Biz Türkiye olarak bugün de Cumhurbaşkanımız ifade etti. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu konuda üzerimize düşenleri yerine getirmek için de çok büyük bir çaba sarf ettik. Sürecin akamete uğraması Avrupalıların genişleme e, yorgunluğu dedikleri e, bir sürecin sonunda ortaya çıktı. E, bir zaman sonra da tabii artık bir müzakere yorgunluğu oluştu. Yani 30 küsür fasıl üzerinde mutabık kalıyorsunuz ama 10 yıl sonra işte bir fasıl açılıp kapanıyor da bilim faslı biliyorsunuz. Ama ondan sonra bazı üyelerin gündeme getirdiği bir takım siyasi problemler. Bütün bunları yaşadık. Tamam, şimdi bunları bir veri olarak yere koyalım. Ama yarına, geleceğe dönük baktığımız zaman Türkiye ile AB'nin ekonomik anlamda, siyasi anlamda, güvenlik anlamında ve diğer alanlarda ortak noktalarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Biz ticaretimizin yüzde 45'ine yakın Avrupa Eurozon bölgesiyle yapıyoruz. Türkiye'de on binlerce AB üyesi ülkelerin şirketleri var. Bizim Avrupa'da 5-6 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor, Türk kökenli çifte vatandaş veya tek vat, ülke vatandaşlı olan insanımız var. Birçok konu var bizim üzerinde çalışmamız gereken birlikte. Demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü gibi birçok konu var. Bunları biz bir e, uygun bir siyasi iklim inşa ederek bu gündemi ilerletebiliriz. Dün, Peki, şunu, şunu sorayım. şimdi Büyük Çerçeveden bakmak gerekir diyorsunuz. Bu yaklaşımı Brüksel'de AB yetkilileriyle paylaştınız. Anladığım kadarıyla onlar da benzer bir yaklaşım sergiliyorlar ama baktığımızda AB üyesi ülkeler Aynı yere geliyorlar mı? Yani şimdi AB Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maslı'nın açıklaması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e provokasyonları devam etmesi halinde diye başlıyor. Şu, yani e, Oruç Reis için çıkarılan her navtex, oradaki her hareket bir provokasyon olarak görülüyor. E, Biraz problem de burada göre, zaten. Yani. Bu Yunanistan'ın söylemi ve gündemi. Hı hı. Bu Kıbrıs Rum kesiminin söylemi ve gündemi. Biz de tam bunu söylüyoruz. Yani koskoca 450-500 milyonluk Avrupa'nın, e, gündemini gelip sadece bir üyenin Türkiye ile ihtilafına indirgemeyin. Bak büyük bir hata yaparsınız burada. Ha, öte yandan biz Yunanistan'la komşuyuz. Coğrafyamız değişmeyecek. Ne Yunanistan buradan gidecek ne Türkiye buradan gidecek. Biz bunları geçmişte de yaşadık. İstikşafi görüşmeler 2002 senesinde başladı. 2016 yılında durdu. Biz durdurmadık. Yunanistan tarafı durdurdu. 60 tur görüşme yapıldı. Ve benim Berlin'de Yunan mevkidaşımla, ve Alman mevkidaşımla yaptığım görüşmeler neticesinde biz 5 ya da 6 Ağustos'taydı yanlış hatırlamıyorsam. İstikşafi görüşmelerin başlayacağını ilan edeceğimizden bir gün önce Yunanistan-Mısır'la bir anlaşma yaptı. Bakın Avrupalıların da haberi yoktu. Onlar da çok öfkelendiler, kızdılar Yunanistan'a. Yani bize bile haber vermediniz, niye böyle bir şey yaptınız diye. Tabii bunu çıkıp açıkta söylemiyorlar ama bize söylüyorlar özel toplantılarda. İşte üyelik, birlik dayanışması vesaire diyorlar ama... Körü körüne de bir birlik dayanışması olmaz ki. Şimdi bu söylemler yani Türkiye'nin yaptığı tek taraflı illegal provokatif faaliyetler bunlar bir üyenin Yunanistan'ın söylemleri. AB'nin resmi görüşü haline geldiğinde tam da kastettiğim vizyon daralması bu işte böyle bir şey. Şimdi burada bundan çıkmamız lazım ama öbür tarafta tabii ki biz Yunanistan'la da sorun yaşamak istemiyoruz. Gerilim yaşamak istemiyoruz. O yüzden dedik gelin istikşafi görüşmelere başlayalım. Askeri, askerler konuşmaya başlasın, Dışişleri Bakanlıklarımız konuşmaya başlasın, güven arttırıcı toplantılar başlasın, istikşafiler başlasın ve buralarda bütün bu konuları ele alalım. Yani kıta sahanlığı meselesi, hava e, yetki dedikleri işte e, e, bu uçuşlarla ilgili, frit dedikleri işte izinlerin karşılıklı olarak e, muhaberenin sağlanması, ekonomik ilişkiler, işte adaların statüsü, git gel vize, o bu giriş çıkış bütün bu konuları. Gelin bu şeyler içerisinde konuşalım ve biz şuna mutabık kaldık. Bugüne kadar 60 tur görüşme yapıldı. 61. görüşme kaldığı yerden devam edecek. Biz buna hazırız. Biz bu mesajı yine veriyoruz. Hiçbir ön koşul olmadan, ön şartı olmadan Yunanistan'da istikşafi görüşmeleri başlatmaya biz hazırız. Oruç Reis'in o bölgedeki çalışmaları da ay sonuna kadar devam edecek, yeni NAVTEX 29'una kadar biliyorsunuz ilan edildi. O bölgedeki çalışmalarını tamamladıktan sonra başka bölgelerde devam edebilir. Hı hı. Bunu sadece sorunun temeli, kaynağı olarak e, formül etmek de yanlış. O geniş e, stratejik çerçevede ben e, Avrupa'daki AB'nin pek çok üye ülkesinin e, bunu daha net bir şekilde gördüğünü görüyorum. Hı hı. Ve 11-12 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde de bu bakış açısını esas alan bir perspektifin de oraya yansıtılacağını görüyorum. Ben Brüksel'den bu intibayı edindim. Bu mesajları da verdik zaten. Bu konular üzerinde çalışalım. Hı hı. Bakın Türkiye'nin mesela burada bir denge unsuru olarak Karabağ'da bulunması, Suriye'de bulunması, Libya'da bulunması hem NATO için hem Avrupa Birliği için hem Batı İttifak ittifakı için stratejik bir asettir. Orada dengeleyici bir unsurdur Türkiye. Hı hı. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Karabağ meselesinde bize şöyle eleştiriler de getirildi. Ee, anlaşma yapıldı ama işte Ruslar öne çıktı. Rus askerleri orada 5 yıl artı 5 yıl olacaklar. Ben şunu söyledim ve söylüyorum bunu da. Rus askerin varlığından rahatsız idiyseniz, neden bugüne kadar müttefik olarak gördüğünüz Ermenistan'a, Ermenistan'daki Rus askeri üstlerini çıkartmalarını söylemediniz? Söyleyin buna gücünüz yetiyorsa buyurun yapın. Ermenistan çıkarsın oradaki Rus askeri birliklerini, üstlerini. Yok. Rus askeri Kafkaslara yahut Ermenistan'a o bölgeye yeni gelmedi ki. Onlarca yıldır oradalar. Ve ben şunu da söyledim. Hala da söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir ateşkes girişimi yaptı. Bizden de destek istediler. Biz de destek olduk. Ateşkes iki gün sürdü. Üçüncü gün Ermenistan tarafından ihlal edildi. Doğru. Ve kadük hale geldi. Ve onun dışında Fransa mesela bir teklifle geldi mi? Hani Avrupa'dan, NATO'dan ya da AB'den uygulanabilir somut hangi teklif geldi de biz onu reddettik? Ama Rusya'yla en azından oturarak bu 30 yıllık ihtilafı çözecek ve son 2-3 aydır devam eden çatışmaları sonlandırılacak bir anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Ve şimdi Türk askeri de orada olacak. Da Gözlemci güç olarak orada olacak. Bu batı içinde, Avrupa içinde bir stratejik kazanım olarak görülmeli. Ama biz ondan önce birinci derdimiz tabii ki Azerbaycan'ın menfaatini orada korumak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmak ve bunu da yaptık hamdolsun. Ve 30 yıllık ihtilaf, çözülemeyen o ihtilaf, işte bakın 47 günlük bir, harekat, operasyon ve hem sahada hem masada devam eden mücadele sonucunda Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle sonuçlandı. Bundan herkesin mutluluk duyması gerekir. Peki çok kısa iki soru, iki yanıt rica edeceğim. Öncelikle biraz önce siz dinlerken Oruç Reis için işte Nautax ilan edildi 29'una kadar. Sonrasında belki başka bir bölgede çalışacak demiştiniz. Hatırlıyorum bir önceki AB Liderler Zirvesi öncesinde bir bakıma alınmıştı Oruçluyuz. Hatta bunu bir diplomasiye şans verme adına bir atılmış adım olarak da yorumlamıştık, yorumlanmıştı. Benzer bir adım gelir mi? Cumhurbaşkanımız iki defa, aslında den de fazla ama yani somut olarak iki defa diplomasiye şans vermek için bu adımları attı. Biz karşılığında tabii ki hem Yunanistan'dan hem Avrupa Birliği'nden somut, uygulanabilir, takvimi belli adımlar atılmasını bekledik. Biz hala bu beklenti içerisindeyiz. Yani 11-12 Aralık'ta yapılacak hani AB zirvesine giderken de bunlar konuşuluyor. E, yaptırımdır işte Türkiye'nin şu faaliyeti bu faaliyetinden ziyade o büyük stratejik fotoğrafı güçlendirecek ve siyasi iklimi pozitif hale getirecek adımları atmalarını bekliyoruz. Sadece Oruç Reis'in hangi bölgede sektörde faaliyet yaptığına indirgenirse bu mesele, daha teknik tartışmalara gireriz. Girdik de dün de zaten konuştuk biz bunları. Mesela şimdi Yunanistan buralar ihtilaflı bölge ya da benim bölge dediğinde neye esas alıyor? Sevilla haritası diye bir harita var. Sevilla'da bir şeyin, üniversitenin hazırladığı Doğru. zannediyorum 2012-13 civarlarında falan 7-8 yıl önce falan şey yaptı, ortaya attı bir harita. Bu haritaya göre Meis Adası'nın etrafında 40 bin kilometre karelik bir kıta sahanlığı iddiasında bulunuyor bu Yunanistan. Bu sırada su hiçbir geçerli olmayan bir harita. Yani bir, bir, Ve bu haritanın geçerliliğinin olmadığını hem AB komisyonu hem Amerika Birleşik Devletleri ilan etti. Doğru. Eğer bu bir veri olarak tespit edildiyse o zaman Oruç Reis'in orada faaliyet göstermesine nasıl illegal, tek taraflı ya da provokatif bir faaliyet diyebilirsiniz. Hı hı. Yani Türkiye'nin kıta anakarasının hemen dibinde araştırma yapıyor Oruç Reis. Gidip. Yunanistan adalarına yönelik bir iddiada bulunmuyor. Yunanistan karasına yönelik bir iddiada bulunmuyor. Şimdi dolayısıyla biz burada bütün bunlara rağmen diyoruz ki bakın bunları da istikşafi görüşmelerde müzakere edelim. İleride belki buralarda ortak arama tarama çalışmaları yaparız. Ortak gelir paylaşımı yaparız. Aynı şeyi biz ada içinde, Kıbrıs içinde önerdik. Oralarda da ortak arama tarama çalışmaları yapılabilir. Neden olmasın? Akdeniz'i biz bir barış gölü haline getireceksek Herkesin menfaatini olacak, oradaki varlıkları, zenginlikleri paylaşacak bir konuma geleceksek bunu bütün ülkelerle yapabiliriz. Bakın orada bile, Ki komşu neden paylaşamıyor değil mi? Yani, elbette. Cumhurbaşkanımız mi? bakın bir Doğu Akdeniz konferansı önerdi. Hı hı. Kıyıdaş bütün ülkeler ve artı diğer büyük ülkelerin katılımıyla gelin bir Doğu Akdeniz konferansı yapalım ve buralarda bu konuları konuşalım dedi. Bakın o ülkeler içerisinde, evet bizim şu anda siyasi olarak... E, iyi ilişkilerimizin olmadığı, sorunlar yaşadığımız Mısır gibi ülkeler de var. Yaşadığımız Mısır gibi ülkeler de var. İsrail gibi ülkeler de var. Ee, başka alanlarda sorun yaşadığımız Fransa gibi ülkeler de var. Ama Cumhurbaşkanımız bakın orada gene tabiri caizse el yükseltti ve dedi ki hayır gelin bunları müzakere edelim. Çatışmayalım, konuşalım. Yani burada demokrasi, şey, müzakereye, diplomasiye e, alan açan taraf hep Türkiye oldu, Cumhurbaşkanımız oldu. Ama bazıları bu şeyi hikayeyi farklı bir şekilde tabii inşa edip anlatıyorlar. O yüzden ben şimdi ben tabii bu uluslararası ilişkilerde hani yıllardır bu işin içindeyiz işte elimizden geldiğince ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben hep şunu görüyorum, terminolojiyi bile inşa ederken kendi taraflarına dönük o kadar subjektif değerlendirmeler yapıyorlar ki gerilim olmasın ifadesi benim dediğim olursa gerilim olmaz demek. Çok taraflılık esas olmalı dediği şey çok taraflı yapı dedi ben içinde olursam çok taraflı ama mesela atıyorum Türkiye, Katar, Libya ve Pakistan ve Arnavutluk mesela bir araya gelip bir şey yaptığında o çok taraflılık olmuyor ya beş tane ülke var burada içinde sadece ben olursam çok taraflıdır o diye şimdi biz bu terminolojiyi nasıl manipüle ettiklerini de istismar ettiklerini de yıllardır gördük görüyoruz o yüzden yani gerçekleri esas alarak. Bu pozitif gündemi dikkate alarak adım atmak, o stratejik büyük fotoğrafı akılda tutarak, stratejik bir akılla yaklaşmak herkesin menfaatini olacaktır. Yine kısa bir yanıt rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşma da çok e, dikkat çekiciydi. Avrupa Birliği'ne yönelik mesajları e, konuşuluyor. Muhalefet şaşkın, şaşkın derken e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce Avrupa Birliği'ne yönelik e, sert eleştiriler içeren e, açıklamalarını gündeme getiriyorlar. Ve e, bir anlamda sanki liderler zirvesi öncesi bir ön alma şeklinde de yorumluyorlar e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu son çıkışını. Şimdi öyle yorumluyorlarsa Cumhurbaşkanımızın siyaset, sosyal medyada benim gördüğüm... siyaset tarzını çok iyi takip edemiyorlar demektir. Şimdi e, Cumhurbaşkanımızın böyle bir endişesi olsaydı işte öne alalım AB zirvesi gelecek yaptırımlar olur işte. Ya Bakın böyle siyaset yapan birisi değil Tayyip Erdoğan. En zor dönemlerde bile ülkemizin menfaatleri için kıran kırana mücadele vermiş birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi e, açıkçası ben şunu da AB yetkililerine sordum. Hadi derim siz yaptırım Diyelim ki bu konu daha da büyütüldü, birileri bastırdı ve gündeme getirdiniz. Ne elde edeceksiniz? Mesela 11 Aralık'ta diyelim ki yaptırım çıktı Türkiye'ye. Ne yapacaksınız? Belli şirketlere, belli şahıslara dönük yaptırımlar uygulayacaksınız değil mi? Bizim enerji şirketlerine, işte, arama tarama yapan işte gemiye, orada çalışan mühendislere. Bunun bizim tavrımızı, kararlılığımızı ve milli duruşumuzu değiştireceğini zannediyor musunuz? Buradan bir netice alacağınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Ama alternatifi ne olacak? Türkiye-AB ilişkileri daha toksik hale gelecek. Daha fazla zehirlenecek. Birçok başka sorun ortaya çıkacak. Çözebileceğimiz, üzerinde çalışabileceğimiz birçok konu ertelenmek durumunda kalacak. E bu, bu gerçekten istediğiniz bir şey mi? Başka şeyler de olacak. Bunu yaptığınız zaman. yani Bu yaptırım vesaire söylem üzerinden gitti. Bir kere böyle bir saikle, endişeyle Cumhurbaşkanımız bu mesajları vermedi. Ben de böyle bir kaygıyla... E, Brüksel'e gitmedim. Onu açık ve net söyleyeyim. Ona da, Onlara da zaten söyledik. Hani yaptırım yapsanız bile bundan netice alacağınızı düşünüyor musunuz gerçekten dediğimizde duruyorlar tabii. E, yok diyorlar. Evet Türkiye gibi bir güçlü bir ülkeyi yani bu yaptırımlarla yolundan vazgeçeceğiz. O yüzden gelin biz ortak stratejik çıkarlarımız nerede? Bunun üzerinde. Kafa yoralım dedik. E, şimdi muhalefetin de bunu olumlu bir süreç olarak görmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani düne kadar işte AB ile dünya ile ilişkilerimiz olsun. işte AB strateji diyordunuz madem. O zaman gelin buna destek olun. Bundan memnuniyet duymalı diye düşünüyorum ben muhalefet eğer AB sürecini hala destekliyorlarsa. Şimdi bu mesajı vermek bizim temel milli meselelerimizden ve AB'yi eleştirdiğimiz konulardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor ki. Yani Türkiye mesela diyelim ki 18 Mart 2016 Göç Anlaşması'nda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Biz daha fazlasını yapalım istiyoruz birlikte. Göç meselesini tek bir ülkenin çözmesi mümkün değil. Burada külfet paylaşımı yapalım. Bu sorunu kökeninde çözmek için formüller geliştirelim. Çünkü göç sadece Suriye'den gelmiyor ki. Afganistan'dan geliyor, İran'dan geliyor, Kuzey Afrika'dan geliyor, Libya'dan geliyor, birçok yerden geliyor. Küresel bir sorun. Ve bu süreçte batılı ülkelerin, Avrupalıların nasıl sınıfta kaldığını da defalarca gördük biz. Yani dünyanın en zengin kıtalarından birisi dünyanın en gariban insanlarını dışarıda bırakmak için neler yaptığını hep birlikte biz gördük. Yani botları delip onları denize atmaktan pushback dediğimiz geri itmelere Doğru. kadar sınırlı. Biz bunların hepsini gördük. Yani şimdi eğer o bahsi açacak olursak hani bize demokrasi, insan hakları, insan onuru, yaşam hakkı, medenilik e, vesaireden bahseden ülkelerin bir avuç gariban mülteciye nasıl davrandığını gördük. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin bir mensubu olarak söylüyorum ben bunu. Bütün resmi imanlarımı bir kenara koyuyorum. Bir vatandaş olarak ben bunu söylüyorum. Buna verecek bir cevabınız var mı? Yok. Şimdi biz bu tartışmaları yaşadık, yaptık, bu kavgayı verdik. Şimdi diyoruz ki gelin biz gene bir pozitif gündem üzerinde odaklanalım. Göç anlaşmasını güncelleyelim, gümrük anlaşmasını güncelleyelim, vize serbestisi konusunu artık neticelendirelim. Bu sorunları çözelim. Türkiye ile AB'nin, genel olarak Avrupa'nın, bütün bölgeyle ilgili ihtilaflı konuları, sıkıntılı konuları gelin, konuşarak, müzakere ederek yol alın. Ama bunu yaparken siz gelip sadece bir üyenin çok dar ve maksimalist gündemini dayatırsanız, AB'nin görüşü bu diye takdim ederseniz, Bundan kaybeden taraf siz olursunuz. Peki son 3-4 dakikam aslında Karabağ'a değinmiştik ama o noktada evet bir ateşkes anlaşması var. İşgal uzun yıllar sonra <gülüyor> sona erdi. Türk askeri orada olacak ama nasıl olacak bu konuşuluyor. İşte Rus heyet Ankara'ya gelmişti. Görüşmeler devam ediyor. Hangi noktadayız? Görüşmeler dediğiniz gibi ilk tur tamamlandı. Bizim görüşlerimizi aldı Rus tarafı gitti. Şimdi tabii Kremlin'den onlar gerekli talimatları alacaklar. Bunu askerlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız yürütüyor bu şeyleri. Önümüzdeki günlerde bu şey operasyon modaliteleri üzerinde, yani nerede, kim nasıl olacak, kim hangi işi yapacak, bu konuda bir müzakerelerin tamamlanmasını bekliyoruz ama Türk askeri her halükarda orada olacak. Biz zaten oradayız. Yani Azerbaycanlı olan çok özel ilişkimizden dolayı, Azerbaycanlı olan askeri eğitim ve işbirliği anlaşmalarımız zaten çok eskiye dayanıyor biliyorsunuz. Biz zaten oradayız o manada. E tezkere de geçti. Gözlem gücü olarak da biz orada olmaya devam edeceğiz. Dağlık bu, Karabağ'da ol, olmayacak. Şimdi yani. yeri de bir... Evet. Putin'in sürekli çünkü açıklamaları evet. var. Moskova'dan gelen açıklamalar Orada tabii onların şöyle bir hassasiyeti var. Yani Türk askeri oralarda olursa Erme, orada yaşayan Ermeniler açısından Karabağ'da ve Ermenistan açısından başka sıkıntılar doğabilir mi? Burada bakın Azerbaycan tarafı çok açık bir şekilde her tür güvenceyi vereceğini ifade etti. Yani Karabağ'da yaşayan Ermeniler içinde. E, o Ermeniler de orada kalırlar ve Ermenistan'a dönerler. Bilemiyorum o onların kararı. Ama oradan göç etmek zorunda kalan Azeriler var. Onlar şimdi yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Daha büyük sayılarda da dönecekler. Bundan sonra orada yapacak çok iş var. Oranın yeniden inşası, demografinin yeniden eski asli e, haline kavuşturulması gibi birçok konu var. Koridorların korunması, yani Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a koridorlar oluşturuluyor biliyorsunuz. Bunların korunması, güvenliğinin sağlanması, işlemesi bunlar da son derece önemli. Türk askerinin tam olarak nerede olacağı konusunda da Azerbaycan tarafı tabii ki son tahlilde egemen bir ülke olarak son söz sahibi. Onların da müzakerelerini şu anda yapıyorlar. Ama biz orada olacağız, gözlem gücünün bir parçası olarak orada olacağız ve bu bu ihtilafın eee erdirilmesinde çok kritik bir aşamaya geldik. Yani Ermenistan'ın önce 4 rayondan savaşarak sonra daha doğrusu kaybederek sonra da 3 rayondan anlaşma gereği çekilmesi Azerbaycan için de tarihi bir zaferdir. Bizim için de tarihi bir zaferdir. Yani Azerbaycanlı kardeşlerimizin o sevinci bizim sevincimiz, onların o zaferi bizim zaferimizdir. Ama biz mesela hiçbir zaman şöyle bir duygu içerisinde olmadık. Yani bizim zaferimiz illa da bir tarafın e, ulusal onurunun zedelenmesi, yok edilmesi anlamına gelmiyor. Daha açık söyleyeyim ben, orta uzun vadede Ermenistan'ın çıkarı da Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmekten geçiyor. Şu anda tabii ki bunu Ermenistan'dakilerin tartışması için çok erken. Çünkü hala bu yaşadığımız hadisenin Doğru. sıcaklığı, harareti var, onu anlıyorum. Ama orta uzun vadede düşündüğünüz zaman Ermenistan, Rusya'ya bağımlı, e, landlock dediğimiz denize erişimi olmayan e, kara içerisinde kilitlenip kalmış, askeri ve ekonomik olarak Rusya'nın güdümünde olan bir ülke mi olmak isteyecek? Yoksa Azerbaycan ve Türkiye ile ve dolayısıyla Gürcistan'la bir üçlü olarak İyi ilişkiler geliştirerek bu bölgesel ekonominin, ticaretin, dünyaya açılmanın bir parçası mı olacak? Ermenistan'da orada bir tercih yapması Anladım. gerekiyor. Doğru tercih yaparlarsa önümüzdeki vadede ilişkiler niye normalleşmesin? Bu da bir bakış açısı olarak hı hı. önümüzde durmalıdır diye düşünüyorum. Anladım. Çünkü mesela bizim de Ermenistan'la diplomatik ilişkileri sona erdirmemizin, sınırı kapatmamızın sebebi Karabağ'ın işgaliydi. E Karabağ'ın işgali artık Ortadan sorun kalmadı. olarak yok. Ortadan kalkıyor. Biraz zaman gerekecek. Belki orta uzun vadede dediğim gibi Ermenistan halkı, Ermenistan yöneticileri de makul düşünürlerse, kendi çıkarlarını esas alırlarsa, diasporanın etkisinden ziyade kendi bağımsız zihinleriyle düşünürlerse Ermenistan'la, işte Türkiye'yle ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirme yoluna gidebilirler ve bu onların çıkarını olur. Ee, Sayın Kalın Süren bitti ama çok önemli bir soru. Belki çok kısa bir yanıt. Şimdi e, Moskova ile sadece e, oradaki Türk gücü yani e, ateşkesi gözleme gözetleme Türk gücünün nasıl yer alacak bu mu konuşuluyor? Bunun yanında bir de Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlayan o koridor var ki Türkiye açısından da çok hayati, çok kritik önemli. bir kritik, e, koridor. O çünkü o koridor... bize Nahçıvan üzerinden direkt Azerbaycan'a erişim e, imkanı da sağlayacak. Rusya kontrolünde bu noktada da bir görüşme var mı? Yani tamamen Rusya kontrolü değil de Türkiye'nin de ya da Azerbaycan'ın bir şekilde işini... O görüşmeler de devam ediyor. Azerbaycan da orada söz sahibi olacak. Tabii ki Türkiye'de söz sahibi olacak. Onun dediğim gibi modalitesinin tam nasıl şekilleneceğini şu anda askerler konuşuyorlar. Ama öncelikle bu koridorun açılması en az Karabağ, Karabağ'ın özgürleştirilmesi kadar önemli. Doğru. Yani bunu yarın öbür gün, yani yarın öbür gün derken önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bunun neticelerinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yani o yol güvence altına alındığında, işler bir yol haline geldiğinde belki bir demir yolu yapılacak, karayolu genişleyecek, bir trafik başlayacak orada ve belki de... Tabii ki Türk dünyasıyla da böyle bir, bir birlik şeyi olacak. Ve dediğim gibi orta uzun vadede neden olmasın? Belki Ermenistan daha stratejik bir bakış açısıyla kendi ulusal çıkarlarının bölge ülkeleriyle normalleşmekten geçtiğini gördüğünde belki bu bile bir sorun olmaktan çıkacak. ve O coğrafya içerisinde herkesin barış içinde yaşadığı bir noktaya belki ulaşacağız. Neden olmasın. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Kalın. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın'la gündemin önemli başlıklarını konuştuk. Programı noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.